Oyun ve oyuncakların çocuk gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Danışma hattı Doktor Ekrem Çulfa 0544-724-3650 Çoğumuzun bildiği gibi oyunlar ve oyuncaklar hayatın birer prototipidir. Adeta iyiler ve kötülerin savaşı gibidirler. Rastgele seçilen oyuncaklar ise çocuklarımızı derinden yaralamaktadır. Bilinçli seçilen oyuncaklar ise birçok etkili mesaj vermektedirler. Bazen, nerede o eski bayramlar dediğimiz gibi, nerede o eski masum, duygu dolu, iyilik ve dürüstlük kokan, sevgi çiçeği, çocuk oyunları, oyuncakları. Diyesimiz geliyor değil mi? Yeni nesil oyuncakların oynadığı oyunların ve oyuncakların çeşit ve niteliklerine dikkat ettiğimizde, çoğu çocuğumuz zamanını artık ya PlayStation, ile ya da tablet veya telefonla bilgisayar başında ya da internette sanal oyunlar oynayarak veya üreticiliği geliştirmeyen hatta şiddet içeren hem de tüketmeye teşvik edici oyun ve oyuncaklarla oynayarak geçiriyor. Son günlerde oynadıkları oyunlar geleceğimiz konusunda hepimizi ciddi endişelendirmektedir değil mi? My Life Danışmanlık 0533 373 8123 Oyun ve oyuncakların